Ömer 5 günde 50 kilometre kürek çekmiş, her gün eşit mesafe kürek çektiğine göre, Ömer 1 günde kaç kilometre kürek çekmiştir? Sorumuz bu. Önce mesafe gözümüzün önüne gelsin diye bir çizgi çekelim. Ömer 50 kilometre kürek çekmiş. Bu çizdiğimiz çizgi 50 kilometrelik mesafe olsun. Ömer bu mesafeyi 5 günde gitmiş ve her gün eşit mesafe yol aldığını biliyoruz. Yani bu 50 kilometre Ömer'in 5 günde aldığı mesafe. Ömer'in gün başına kat ettiği mesafeyi hesaplamak istersek, bu 50 kilometrelik çizgiyi 5 eşit parçaya bölmeliyiz. Bu parçalar Ömer'in bir gün içinde kat ettiği mesafeye eşit olacak. Gözümüzde canlandırmak için çiziyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. parça. Bize sorulan, bu parçalardan bir tanesine ne kadar oldu? Gördüğümüz gibi, bu parçaların her biri 50 kilometrelik yolun 5'e bölünmüş hali. O halde, 50'yi alıp 5'e böleceğiz. Bu da 10'a eşittir. Yani Ömer, her gün eşit mesafe olmak üzere, 5 günde 50 kilometre yol kat ediyorsa, bir günde 10 kilometre yol kat etmiştir.